2 bölü 3 ile 6'yı çarpmanın ne anlama geldiği üzerinde biraz düşünelim. Bunu düşünmenin bir yolu şu. 6 tane 2 bölü 3'ü toplayabiliriz. Mesela burada 6 tane 2 bölü 3 var. Bu toplama işleminin sonucunun ne olduğunu hesaplamak istiyorsak, payda yazan 6 tane 2'yi toplayacağız. Yani bunu 2 çarpı 6 bölü 3 olarak yazabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ediyor. 12 bölü 3. Peki, 12 bölü 3 neye eşit? 12'yi de 3 artı 3 artı 3 artı 3 olarak yazabiliriz. B bölü 3. Bu da eşittir 3 bölü 3, Artı 3 bölü 3, artı 3 bölü 3, artı 3 bölü 3 demek. Bu terimlerin her biri, her bir tanesi 1'e eşit. 3 bölü 3 demek, 1 demek. Bu 1, bu da 1, bu da 1, bu da 1. Yani bu toplama işleminin sonucu da 4'e eşit olacak. 2 bölü 3 çarpı 6'yı ele almanın bir yöntemi bu. Bu çarpma işlemini düşünmenin bir diğer yöntemi ise şu. 6'nın 2 bölü 3'ü. Hmm, evet, buraya bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrusunu 0 ile 6 arasındaki kısmını işaretleyeceğim. Burası 1, sonra 2, 3, 4, 5, ve 6. Eğer 6'nın 3'te 2'sini almak istiyorsak, 3'te 2'sini almak istiyorsak, 0 ile 6 arasındaki bu parçayı bir tam olarak düşünebiliriz. Daha sonra da bu parçanın 2 bölü 3'ünü buluruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu alanı 3 eşit parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 3 tane eşit bölüm. Ve bu üç eşit parçadan, üç eşit bölümden iki tanesini istiyoruz. Bir bölü üç ve iki bölü üç. Peki nereye vardık? Dörde vardık. Her iki yöntemle de iki bölü üç çarpı altı işleminin sonucunun dört olduğunu bulduk. Bu işlemi iki farklı şekilde düşündük, iki farklı şekilde ele aldık. İlk yöntemde bunu altı tane iki bölü üçün toplamı olarak düşündük. İkinci yöntemde, bu yöntemde ise 6 sayısının belli bir oranını buluyoruz. Sıfırdan 6'ya kadar olan yolun 2 bölü 3'ünü aldık ve 4'e ulaştık. Bu kadar basit.